Geçen gün işte Samsun, arkasından Ordu, işte bugün de sabah dedik şey yapalım, önce Giresun yapalım. Şimdi dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi mesela, Samsun çok güzel böyle kıyı şeridi ve insanlar bütün sosyal aktivitelerini sahil yapıyorlar. Ordu da yine aynı şekilde gezi vesaire böyle, şimdi Giresun'da azalmış ama Trabzon'da neredeyse sahillerden tamamen yukarılara çıkmışsınız. Acaba neden? hocam. Yani şimdi deniz yumuşatır, rahatlatır. Yani oradaki iot olsun, oradaki enerjiler olsun mesela. Demek ki burada e, Trabzon halkı daha gardını almak isteyen, daha karaya, yani deniz önünde fakat şehir bir bakıyorsunuz yukarılara çıkmış. Hiçbir şey tesadüf değil. Ama biraz mevcut. Evet. İnsanları denizden uzaklaştırdı yani. Çok terbiyeli bir şey oldu. Tamam. Biraz. Ama yani şimdi diyelim ki buranın belediyesi bilmem nesi her şeyi sizden sorulur. Yani üç kişi gitti kardeşim. Biz burada hani oturmak istiyoruz, yemek istiyoruz ya da o yöneticiyi de siz seçtiniz. Yani olan şimdi size sizi yansıtıyor. Baktığımızda bütün dağlar koca koca binalarla sahillerde ben. 8-10 sene evvel geldim 6 sene evvel geldim yine çalışma vardı yine çalışma var ve yine bir şey yok ve bu kadar güzel yani bu bölgeleri yine en güzel şehirlerinden tarih boyunca en güzel limanlarından bir tanesi hani diyorum ki mesela şöyle deniz kıyısında bir yerde güzel bir çalışma yapalım bu ilginç bir durum deniz kültürü evet şimdi işte o deniz kültürü mesela gidin ee... Pardon, biz çocukluğumuzda ha. deniz kültürünü yaşıyorduk evet. şu limanda denize girerdik Ayasofya'nın altında denize girerdik Rahmetli Bey babam bizi oralarda denize götürürdü ama şimdi evet. yok denize girecek oldumuz bir yer hayır yani. bakın denize Onun girme insanlar küstük herhalde Ayşe, dağlara kaçıyorlar evet bakın denize girmek girmemek de değil Denizle haşır neşir Aa, olmak. Tamam da o rahatlatıyor. Orada mesela şimdi şu tabii çok ki. güzel bir yer. Evet yani geldik dağın başına çıktık. <gülüyor> o da bayağı yapılmış şimdi ben de tabi yolları bilmiyorum. Şimdi gelip baktığımızda doğa çok güzel yemyeşil, yeşilin yeri ayrı, suyun yeri ayrı. Şimdi suyun kenarında sudan kendini biraz kısıtlamış bir Trabzon var. Bakın burası, şimdi önce okuma yapacağız. Şimdi küstük yani denize küstük küstük bizi giremeyince. Evet tane... o zaman şöyle yani. o zaman bakın şimdi, şimdi burada yapıyoruz. burada şimdi siz bir aydınlanma şuurlanma yaşarsanız evet. şehriniz bile değişir. Parça bütünü aittir ve küçücük bir yerde küçücük bir şey değişip de fark edildiğinde birçok şey değişiyor. O zaman geliyor orada yol yapacağına işte orayı ambar Yok depo bilmem ne yapacağını dur ya diyor buraya şimdi bir gelen insanlara bir kucaklaşma yeri yapalım gelsin çocuklarıyla parkta deniz kıyısında enerji alışverişinde bulunsun işte toplantılarını düğünlerini çaylarını deniz kıyısında yapsın şimdi bakın Samsun Trabzon ya arada ne kadar büyük bir fark var i̇şte Giresun e, ordu bütün her yer yapılmış şimdi burası çok daha zengin bir yer. Emin olun Samsun'un yani zenginleri de Trabzonlu çoğu orayı imar edenleri de çoğu buralardan gittiler T Trabzon, Rize. Ama şimdi burada bir şey var hmm, yani enerjinin yukarıya doğru denizden yukarıya doğru bir sevk edilme durumu var. Şimdi oysa ki denize ne kadar haşır neşir o kadar uygarlık o kadar yumuşama o kadar kucaklama artar. Bundan yani böyle bir uzağa giriş seçilmiş şu ana kadar. Ama bunun dediğim gibi bir sebebi bir seçimi var. Bunların hepsi bir şey fark ediyorsun her şey değişebilir. Mekanlarınız, evleriniz, şehirleriniz her şey size size anlatıyor arkadaşlar. Şehriniz de size size anlatıyor. Şehrinize bakacaksınız bu şehir bana beni nasıl anlatıyor. Demek ki sudan uzağa kaçan, suyun kenarında su ne? Hayat, yaşam, güzellik, yani akış. Şimdi toprak bir şeyi durduran bir şey, sınırlayan bir şey. Yani suyu siz toprakla sınırlandırırsınız ama tabii şu da var. Toprak ayağını yere sağlam basar. Toprak aynı zamanda kendini emniyette hissettirir. Ama sadece toprak olduğunda... Ya da sadece su olduğunda şimdi yaşam alanlarının evlerin deniz kenarında olması da sorgulanır bir şeydir. Dere kenarında olması da çok e, dikkatle incelenmesi gereken ve çok doğru olmayan bir şeydir. Ya yani ben bakıyorum mesela birçok dere yataklarında buralarda insanlar yaşam alanları kurmuşlar. Bugünkü yağmur emin olun hiçbir şey değil. Bugün çok yağışlı olduğu günler var ya. Önümüzdeki günler bunu onla çarpın diyeceğim. Diyeceksiniz ki öyle şey olmaz. Burada yer yerinden oynar. Ama böyle bakın. Şu andaki gördüğünüz en çok yağmurlar standart hale gelecek. Önümüzdeki 10 yıl kademe kademe bunları seyredeceksiniz. Yani değil dere yatakları. Dere yatağından bayağı ilerler bile önlem almak durumunda kendi hayatlarını, kendi yaşam alanlarını önce akılla merhabalar hoş geldiniz hoş geldiniz evet rahat rahat oturun biraz daha sandalye falan isteriz evet garson arkadaşlardan rica edelim biraz daha sandalye isteyelim masamızı büyütelim evet ben bir şöyle gireyim evet evet bu tarafa doğru sizler de isterseniz gelin. Şimdi öncelikle biraz Trabzon'dan dedik böyle bahsedelim. Ve geçmişte buralar manevi merkezler. Şimdi dünyanın arkadaşlar akupunktur noktaları var. Yani herhangi bir tapınak, herhangi bir ibadethane tesadüfen bir şehirde bir bölgede yapılmıyor. Şimdi bugün gidin Anadolu'nun birçok yerinde diyelim ki kiliseler var. İşte camiler vesaire. Şimdi kilise diyor ki ya diyor hep biz vardık. Bir bakıyoruz altında havra, bir bakıyoruz altında güneş tapınağı, bir bakıyoruz altında yine mitra, bilmem ne tapınakları ta nerelere kadar gidiyor. Bugün Ayasofya'dan tutun, işte Diyarbakır'daki çeşitli kiliselere gidin Mardin'deki birçok yerlere her bir tanesi eskiden de tapınak ve bunların hiçbir tanesi tesadüfen o noktada değiller. Hepsi evet. Hacı Bayram velisi. Şimdi bu bölgede de biliyorsunuz hani ne Sümenesi ne bu gördüğünüz birçok burada eski ibadethaneler tesadüfen burada değillerdi. Yani buralar gerçekten manevi üstler. Onun için hani sizlerin de bu şehri seçmeniz Tesadüf değil, olumlusuyla, olumsuzuyla. Yani burada çok olumlu, çok güzel şeyler de var. Az besleyen şeyler de var. Ama mutlaka ki bu şehirle siz bir tamamlanma yaşıyorsunuz yaşadığınız müddetçe. Aynı şekilde evlerimiz de böyle. Gittiniz bir yerde bir ev seçtiniz. Şimdi bakıyorum gerçekten ne kadar güzel. Bağların, bahçelerin ortasında çok güzel evler var. Bu bir örnek. Dünyaya örnek arkadaşlar. Şimdi gidin mesela birçok büyük şehirlerde sıkışık sıkışık dip dibe. Mesela İstanbul'a gidin birçok bina yan yana. Şimdi diyorum ki bütün bu yan yana olan binalara bakın. Hısım, akraba yan yana olmak istiyorlar. Omuz omuz olmak istiyorlar. Onun için yan yana apartmanlarda oturuyorlar. Ama burada bakıyorum o çay bahçelerine, fındıklıklara dağılmış o bahçeleri görüyorum. O kadar güzel ki olması gereken bu. Bu bir örnek. Bakın buradaki sizin içinizden gelen ama bir kısmınızın yapıp bir kısmınızın yapmadığı. Onun için bu coğrafya gerçekten e, çok güzel şeyler veriyor size. Bir kere yeşili seyrediyorsunuz. Yeşilin birçok tonunu dünyada nadir seyreden bir bölgedesiniz. Yeşil ağaç elementidir. karaciğerinizi, safra kesenizi besler. Yani sizin büyümek için, gelişmek için özellikle ağaç elementinize ihtiyacınız vardır. Yenilikler yapmak için. Onun için deriz ki çocuk odalarını, eğitim alanlarını mutlaka yeşil renklerle boyayın, süsleyin. Ya da yeşil bir şey bulunsun ya da orada bir ağaç, yeşil bir tablo bulunsun. E sizin kafanızı çevirip de baktığınız her yerde yeşil var yeşil bir doğa tabiat görüyorsunuz. Fakat... ...baktığınızı görürseniz... ...şimdi birçok kişi de bakıyor yeşile... ...ama görmüyor. Benim bir tanıdığım vardı. Her gün... ...Yalova... ...işte diyelim ki Bostancı falan... ...gidip geliyordu. Bir gün işte bir çalışmadan sonra dedik ki... ...ya dedi ben ilk defa denizi gördüm. 20 yıldır gidip geliyorum... Denizden gittiğimi ilk defa fark ettim dedi. Şimdi siz de yeşilde olduğunuzu fark ediyor musunuz? Yem yeşilliklerin içinde olduğunu fark etmek, görebilmek çok önemli. Birçoğumuz denizin içindeyizdir. Bolluğun, bereketin, güzelliklerin içindeyizdir. Fakat orada olduğumuzu görmeyiz. Daha sonradan da onlar insanın elinden alındığına der ki, ah ah. Keşke kıymetini bileydim. Onun için şu andaki hayatımızın, şu anda bize sunulan güzelliklerin de kıymetini bilmemiz çok önemli. Bakın 2019'dan itibaren dünya başka bir frekansa geçti. Bu bir kadersel sistem. Yani tamam evet birileri bu moda virüsleri çıkarttı, işte etrafta modadan... Tiyatrolar yaptı. Ülkelere, hükümetlere baskılarla bir sürü dayatmalar yapı. Bunlar ayrı şey. Bu kadersel bir şey. Olacaktı bu. Ama bunun devamında bir sürü şeyler var. Ekmeğimizin, gıdamızın kıymetini bilmek önemli. Komşumuzun, arkadaşımızın, dostumuzun kıymetini bilmek önemli. Bakın kucaklaşmayı ne kadar özlemişiz. Bir buçuk yıldır Birbirimize temas etmekten belki bir sürü mesafeler koyar duruma gelmiştik. Oysa ki insan bir taraftan sosyal bir varlık. Birbirine dokunmayı, selamlaşmayı, göz göze olmayı, sevgi alışverişinde bulunmayı, birbirine sevdiğini söylemeyi ve duymayı isteyen, arzu eden bir varlık. Onun için her birimizin birbirine güzel sözler söylemeye, güzel şeyler duyurmaya ihtiyacı var. Güzel duymaya da ihtiyacı var. Şimdi tabii ki bir taraftan bir realite bir gerçekler var. Dünyanın gittiği bir durum var. Önlememizi, tedbirimizi alacağız. Ama zaten su akıyor, su akacak. Aktığı yer her birinizin bilecek ki bunların her bir tanesi müthiş, mükemmel bir planla akıyor. Önce Allah'ın planı var. Allah'ın planı yerine gelsin diye kulların talepleri ve kulların planı var. Ama bilin ki her ne oluyorsa olan hayrınıza olacak, sizin menfaatiniz olacak, sizin ruhsal ve manevi olarak gelişiminiz için olacak. Şimdi burası çok önemli. Öyleyse her arkadaşa bir tane çay bizim ikramımız ondan sonra siz ne yiyip ne içiyorsanız onlar sizin sorumluluğunuz. Ama bir tane çay hani ee, gerçi diyeceksiniz ki Karadeniz çay mı ikram edilir, teneciye tere mi satılır ama... O da bizim misafirperverliğimiz olsun. Biz sizin zaten her türlü çok güzel hallerinizden, dualarınızdan faydalanıyoruz. Şimdi burada şu var ki, eğer olan iyiyse, hayırlıysa ve her bir şey hesaplı ve kitaplıysa, öyleyse oraya korku ve endişe koymak niye olur? İşte burası şeytanın sizin içinize verdiği şüphe ve ona uymaktan kaynaklanıyor. Şunu bilin. Evet. Allah korusun. Bir çığ da gelebilir. Bir sel de gelebilir. Başının çaresine bakacaksın. Kendini koruyacaksın. Önlemini alacaksın. O anda bile şunu bileceksin ki... Vakti gelmeden benim canımı hiçbir şey alamaz. Vakti geldiyse de hiç kimse beni kurtaramaz. Ha öyleyse çaba sarf etmeyin. Değil. Korkuya ve endişeye yer vermemekten bahsediyorum. İsterse karşında dünyanın en büyük orduları, en büyük teknolojileri, en büyük güçleri olsun. Bakın. Arkanı yaslayacağın yer Allah ise Rahman ve Rahim olanın himayesine korunuyorsun. Ha, ben yaparım. Ben yaparım. Ona rağmen ben bir şey yaparım diye kendini güçlü zannediyorsan ayağın gene kaydırılıyor. Şimdi bakın ne kadar ince bir şey. Çünkü güç senin gücün değil. Güç onun gücü. O dilemezse sen bir şey yapamıyorsun. O diliyorsa sen buradasın. Bak bir şeyler anlatıyoruz, paylaşıyoruz. Yani bayağı hani baya da farklı farklı yerlerde ben şimdi tabii Trabzon'u çok... Hani böyle ince bilmiyordum. E bir sürü köprüler yapılıyor, yollar yapılıyor. Bayağı böyle bir dağbaşı gibi bir yerde toplandık. Ne kadar güzel de olsun, <gülüyor> değil mi? Hayır. şimdi mesela yollardan falan geçerken <gülüyor> hani Evet, yolu olmayan bir yerden geldik buraya. Çok şükür siz Trabzon'lular bulmuşsunuz yani. <gülüyor> ya acaba dedik hani çok mu? Bize çünkü dediler ki şehir merkezine 6-7 dakika bir mesafesi var. Hani çok yakın. Evet, doğru. Ama e, yollar biraz değişmiş. Şimdi şu var ki, hiçbiriniz o dilemeden bir şey yapamıyorsunuz. Şimdi burası sanki böyle birilerine şey gibi, aa işte bak ne kadar e, yobaz, tam böyle din gibi konuşuyor. Ya arkadaşlar bu bir manevi matematik. Biz şunu diyoruz, bakın bizi izleyen bir sürü Hristiyanlar, bir sürü Yahudiler, bir sürü farklı dinler insanlar da var. Bir sürü farklı farklı mezheplerden de var. Her insan buradakini alıp kullanabilir. Çünkü matematik anlatıyoruz. Bakın. Allah'ın matematiğini anlatıyoruz. Çünkü o hakikat denilen şey hiç şaşmıyor. İster alalım fizik kimya ile yapalım. İster diyelim ki felsefe ile yapalım. İster sadece mantık ya da akılla yapalım. Konuştuğumuz neyse ...bir kelimeyi bile içinden alamıyorsun. Bakın. Hepsi birbirine o kadar bağlı. Her türlü manevi eğitim sistemi... ...tüm diyelim ki... ...dünyaya gelmiş olan felsefeler... ...işte diyelim ki... ...kutsal kitaplar... ...her bir tanesiyle mutlaka bağ olur. Bağ olmak durumunda. Çünkü neden? Hakikat bir tane. Ve bu hakikat... ...senin... O bir olan tarafından korunacağının matematiğiyle e, sabit. Şimdi defalarca e, ölüm anı yaşayan insanların başında bulmak kısmet oldu. Bu şahitliklerde oldum. Emin olun 2-3 hafta bir kaşık suyla yaşayanları gördüm. Ölüm vaktini bekliyorlar. Şu anda hiçbirimiz o kadar yaşayamayız. Bakın sadece bir kaşık suyla, günde bir kaşık suyla haftalarca yaşadılar. Bir şey yiyemiyor. Nefesi zor alıyor ama helalleşeceği ve görüşeceği kişiler var. Nefes sayısı belli. Yaşıyor. Allah onu yaşatıyor. Küçücük bir divandan düşüp ölen, Boğaz Köprüsü'nden atlayıp ölmeyeni gördüm. Bugün hava harbi okuduğunda o zaman az seymenim. İşte bazı konular, olaylar anlatıyorum. Ee, bir tane az subay geldi dedi ki ya dedi ben dedi paraşütle atladım. Merhabalar hoş geldiniz hemen bir sandalye çekin gelin bu tarafa doğru da yaklaşın. Ben dedi paraşütle atladım bilmem kaç bin metreden. Paraşütüm açılmadı ve dedi Diyarbakır'da yere düştüm. Ve dedi işte bilmem kaç tane kemiğim kırıldı. Hadi ya dedik öyle şey mi olur? Hani 5 metreden, 10 metreden, 100 metreden bahsetmiyoruz. Askerlerden bir tanesi geldi dedi ki. Abi dedi şu yılda mıydı dedi. Evet dedi. Seni dedi o dedi hani affedersiniz MOK çukurundan biz çıkardık dedi. Betona değiyor. 8-10 santim. Lağımın içine düşüyor. Yumuşatıyor. Ve adamın sadece birkaç tane kemiği kırılarak çıkıyor. Ama yataktan düşüyor adam ölüyor. Şimdi bunu hepimiz biliyoruz. Biliyoruz da hayatımızda uygulama konusunda bazen diyoruz ki e canım işte orada olmuş burada olmam. Hayır. Bakın. küllü irade var ve bir yazgı var. Biz aslında kalbimize zaten yazılı olan bilgiyi hatırlıyorsak bütün bilgi, ilim her birinizin kalbinde yazıyor. Orası levh-i Sadece ben olayım başka bir arkadaşımız olsun size zaten kalbinizde olanı hatırlatabiliyor. Bir şey öğretemeyiz. Kimse kimseye bir şey öğretemiyor. Hani o öğrendi zannettiğinizde hale geçmiyorsa zaten yine hiçbir şey alamıyor. Fakat hakikat kalbinizde yazılı ve bunu hatırladığınızda yazıyorsunuz. Aa ben zaten bunu biliyorum. Benim şu ana kadar anlattığımı bilmeyen kim var? Hepimiz biliyoruz. Hepimiz zaten ilahi irade kanunlarıyla yönetildiğimizi, onun matematiğinin kıl kadar şaşmayacağını biliyor muyuz? E biliyoruz. Peki, öyleyse korkuya ve endişeye niye bazen yer veriyor insan? Çünkü şöyle diyor. Ya gerçek değilse, ya beni korumazsa, yani yaratıcısından şüphe duyduğunda insan korkuya, endişeye kapılıyor. Yani Allah'ına şirk koşuyor. Şeytanı ortak koşuyor. Ve öyle bir mekanizma var ki, siz herhangi bir şeyden şüphe duyup korktuğunuz anda su bulanıyor, bütün hayatınız ve yaşamınız korktuğunuz şekilde gerçekleşiyor. İşte bu da Allah'ın sana verdiği, öyle bir hikmet ki sen ne diliyorsan sana an dolsun ki kıyamet gününe kadar veriliyor çünkü sen korktuğundan, o endişeye kapıldığın an çağırdığın şey odaklandığın şey gerçekleşmek üzere bir talepte bulundun onun için her biriniz kendi kaderlerinin ve yaşadıklarının sahibisiniz evet bir külli irade var külli bir kader var ama sen burada, bu lineer zaman içerisinde an beyan kendi seçimlerinle, ağzından çıkan her söz, her kelimeyle, yaşadığın her duygu ile, her davranış ve hareketin yansımasıyla bu kaderi sen çiziyorsun. Şimdi oldu cüz-i irade. Yani kader senin elinde. Fakat bu senin elinde olan, ve an beyan gerçekleşen bu kaderin külli iradeden bakıldığı zamanki hali ise yaşadığın her şey çoktan oldu ve bitti. İşte burası bizim için zamanın relatif olduğu yani küresel bir zamanın olduğuyla ilgilidir. Biz insan olarak şöyle biliriz, deriz ki. Önce geçmiş var, şimdi oluyor bir de gelecek olacak. Bu bir düz çizgidir. Oysa ki kainatın ileri basamaklarında zaman bükülür ve küresel olarak sadece an kalır orada. O an kalan yerde ise şöyle bir şey vardır. Bazen önce gelecek, bazen önce şimdi, bazen önce geçmiş olur. Ama bunların hepsi... ...aynı an içinde olur. Burası önemli. Şöyle ki... ...siz eğer... ...bakın... ...ifade ettiğinizi... ...dinliyorsanız... ...ifadeleriniz... ...o kadar güzel size bir mesaj veriyor ki... ...an beyan... ...dinleniyor... Onaylanıyor ve bir kadersel oluşum meydana geliyor. Ben şu arkadaşlara bir rica edip geleyim biraz sesle ilgili siz daha rahatlayın. Şimdi burada öyleyse ağzımızdan çıkanı kulağımız duyuyorsa an beyan kendimize konuşuyoruz ve konuştuğumuz her şey kaydediliyor. Sen diyor bunu söyledin buna ol dedin ve şimdi ifade ettiğin sana kader olarak sunulacak. Biz diyoruz ki ya biz kimiz ki bizim gücümüz ne kadar olabilir ki bizim her söylediğimiz dinlensin de bir kader olarak bize sunulsun. Şimdi bugün mesela şöyle bize bir soru sorsak hepimize bütün arkadaşlara mesela başınıza bir olay geldi o olayı desin ki ben bunu hiç ifade etmedim ben bunu çağırmadım ben talep etmediğim bir olay yaşıyorum diyecek burada bir arkadaş var mı? <gülüyor> Eskiden diyorduk şimdi demiyorum. Şimdi sistem çok basit çalışıyor her an seni dinliyor şaka yaptın şaka yok diyor şarkı söyledin ağzından çıktı diyor şimdi dün neredeydi böyle orduda ordudayım zannediyorum hani böyle bir yerden geçtik yani o kadar olumsuz şeyler e, söylüyor ki dedim Allah yardımcıları olsun eğleniyorlar o anda ama kayıt tutuluyor çünkü sen halifesin senin ağzından çıkan her kelime kıymetli şey, ve bütün... <gülüyor> Değişemiyoruz, alışmıyoruz. Şimdi neden alışveriş. o ifadeler çıkıyor? Şimdi bakın, buna vuruyorum, başka bir ses çıkıyor. Buna vuruyorum başka, buna vuruyorum başka. İçindeki çıkıyor dışarıya. Şimdi sen, kızgınlık, öfke ifadeleri veriyorsan, e bakıyorsun öfkelileri seyrediyorsun. Korkuları ifade ediyorsan, korkulacak halleri ve durumları seyrediyorsun ve dinliyorsun. Çağırdığın ne? Kulağın duyacak. Tamam da şimdi şöyle diyor. E peki o zaman diyor, hani Allah kaza, bela vermesin diyor. Türkçeye sokulmuş bir sabotajdır bu. Bakın ne kadar basit. Birçoğunuz işte şimdi ibadethanelerde, camilerde duyuyorsunuz. Allah'ım şöyle şöyle yapmasın. Şimdi biz buraya geldik şimdi ne diyoruz bana su verir misin diyoruz bana su verme diye niye söyleyeyim eğer aklımda su yoksa suyu niye çağırayım susadım bana lütfen su verir misiniz su gelir ama verme dediğinde de eğer sen su kelimesini kullandıysan kainatta o su titreşti. Çağırdığın şey ağzından çıkansa olumlu, olumsuz diye fark etmiyor. Bakın ne kadar ince bir nokta. Şimdi öyleyse korktuğunuz ve kaçtığınız sizi takip ediyor. Çünkü boş yere korkmuyorsun ki ondan. Allah'a sığınmadığın için korkuyorsun. Emin olmadığın için kaçıyorsun. Geçenlerde imanla ilgili bir konu anlattık. İzlediniz belki birçoğunuz. Nasıldı? Ne hissettiniz? Ne fark ettirdiniz size? Çok önemli. Çok Bakın, her birimiz için imanı anlamak çok önemli. Çünkü birçok, hani kimi ateist diyelim, kimi işte farklı inanç sektörlerinden kişiler şöyle düşünüyor. İman demek aa işte bak bunlar işte yobaz bilmem ne. Hayır. Bir insanda eğer bakın iman yoksa kalbi kapalı. Bugün insanların %99,99,99'u inanç sahibidir. Herhangi bir inancı olmayan insanı toplumda neredeyse bulamazsınız. Ama iman sahibini de çok az bulursunuz. Şimdi arada çok küçük bir fark var. Bir şey inanmak için ikna edilirsiniz ve inanırsınız. Ama ikna edilerek imanda olamazsınız. İman içerden gelir. İçerden gelmeyen hiçbir şey içeriye giremez. Bunların hepsi bir yasa. Yani siz istediğiniz kadar çocuğunuzu iman sahibi yapmaya çalışın, yapamazsınız. İstediğiniz her türlü şeyi zorlayın, yapın, onu belli bir odalara kapatın. İmanın olsun yapamazsınız. Ama onu inen sahibi yaparsın. Beynini de yıkarsın, şöyle de yaparsın. Ama asıl olan kalbindeki titreşimi duyacak halde olmaktır. İmanın ardında çünkü kalbiniz, kalbinizin ardında Allah ile bağlantınız vardır. Onunla bağlantınız varsa imanınıza şu vardır beni korur. Bunu bir inanç olarak yapıyorsan korkarsın. Ellerin ayakların titrer. Çünkü o inanç olarak yapıyorsundur. Henüz emin değilsindir. Ama eminsen çıkarsın burada da yürürsün. Bu icap ederse bir kilometre yukarıya kalkar. Yine yürürsün. Ama diğerinde korkarsam ne olur? Düşersem şöyle mi olur diye ellerin ayaklarını titrer. Biz sana istediğimiz kadar diyelim ki hiçbir şey olmayacak. Seni ikna edelim. Sen yine korkarsın. Onun için iş herhangi bir şeyi öğrenmek değil. Kitap okumak çok önemli. İnsanın kendini geliştirmesi, yetiştirmesi çok önemli. Çok şeyler öğrenebilirsiniz. Ama eğer öğrendiğinizi uygulayamıyorsanız o bilgi sizin için hamallıktır. Yüktür. Peki öyleyse öğrendiğimizi nasıl uygulayacağız? Ne yapacağız da öğrendiklerimizi tatbik edeceğiz? Hayata nasıl geçireceğiz? Ne olacak da ben gerçekten o hali hayatımda yaşayacağım? Şimdi arkadaşlar, eğer bir sürü şey öğrendiniz ve dünyadaki en çok bilgisi siz sahipsiniz. Ama bu bilgileri uygulayamıyorsunuz. Hani bütün profesörlerin, bütün bilim adamlarının bilgilerini öğrendiniz. Hani böyle bir şey normalde mümkün değil. Ama öğrendiniz. Bu bedeni bıraktınız. O bilgilerin hepsi burada kalıyor. Bütün bildiğin bedeninle beraber ölecek. Ama burada öğrendiğin ve haline geçirdiğin Uygulanır bilgi haline geçirdiklerin seninle beden ötesine devam ediyor. Şimdi burası çok ince ve önemli bir yer. Şimdi rüyalarınız da böyle. Bildiklerinizi değil. O anda içerideki hali yaşıyorsunuz. İşte rüya bedeninde olduğu gibi. Bedeninizi terk ettiğinizde, ahirette de aynı enerjiyi, aynı titreşimi kullanacaksınız. Öyleyse, buradaki çalışmalarımız, ibadetlerimiz, yaşantımız, maneviyatımızı iman üzerine kurmak olmalıdır. İnanç üzerine değil. Tamam da, inanç olmadan da iman gelmiyor, doğru. Önce inanç ama... Vakti geldiğinde bütün inanç kalıplarını kırarak imana geçebilmek her birimizin hedefidir. Çünkü orada artık eminsin bilmene gerek yok, bildiriliyorsun. Yine burası çok önemli. Bildiğini bırakmayana bildirilemiyor. Onun için her biriniz bildirilen olma adaylarısınız. Yani kalbinizden geleni duymaya o akışın içerisinde hayat içinde akmaya talipsiniz. Yok eğer şunu diyebilir kişi. Şimdi bazen bana arkadaşlar söylüyorlar yazıyorlar. İşte şu şurada şöyle burada böyle teferruata hani böyle ıcığına cıcığına değil. Kalbine bakacaksın. Şimdi hayatın içerisinde Allah'ın matematiği en mükemmel şekilde işler. Her olayda. Karşılaştığınız her türlü durumda mükemmel bir matematik vardır. Rahatsızlıklarınız, hastalıklarınız, sorunlarınız, evinizde meydana gelen olaylar, oturduğumuz bakın şehirde dedik, ülkede dedik, bu coğrafyada, bu zamanda, bunların her bir tanesi mükemmel bir kadersel matematiktir. Tesadüfen isminiz Ayşe, Fatma, Mehmet, Hasan olmadı. Onunla buluşan sizsiniz. Bakın. O ismi seçen ve o isimle tamamlanansınız. Herhangi bir yer ve hal içerisinde herhangi bir mesleğiniz tesadüfen olmadı. O mesleğe ihtiyaç duydun. Tesadüfen o annenin kızı, bu babanın çocuğu, evladı değilsin. Tam olarak olman gerektiği yerde halde ve adresindesin. Şimdi tabii ben böyle anlattıklarım siz zaten bol bol dinliyorsunuz ama istiyoruz ki Trabzon'da canlı canlı sohbetler yapalım. Canlı canlı böyle halleşmeler yapalım. Ee, isteyene dileyene şifalar yapalım. Ee, hani böyle e, ne diyelim daha tatbiki olsun. Kuru laf her yerde var. Her yerde anlatılıyor. Kitaplarda da anlatılıyor ama biz canlı e, burada e, dileyene, talep olana e, halleşmek isteriz Talepleri olanlar varsa Bizim burada zannediyorum şifacının yolundan arkadaşlar var Siz varsınız değil mi şifacının yolundan Siz varsınız 2 3 tane de şifacının yolundan Arkadaşımız var e, Nasıl gidiyor şifacının yolu Hocam ben diriçin yolunu da bitirdim Maşallah. Şimdi. Zaten... şimdi neler oldu hayatında Yani bu çalışmalara başlamadan nasıldı Şimdi nasıl Hocam neler olmadı ki yani Ben 3-4 yıl önce Sesini alalım ee, daha Yok alamıyoruz daha... pardon Şöyle evet. ee, işte ben başka biriydim. Şirinlerdeki huysuz şirin gibiydim. Yani uyuyalım derse uyumaktan nefret ediyorum diyen bir çizim yani. <gülüyor> o yüzden e, sizinle tanıştıktan sonra ilk videolarınızı seyretmeye başladığımda hayatım değişmeye ve dönüşmeye başladı. Neler e, yaşadım? Ha, e, bu arada zaten normal YouTube videolarınızda tıpkı akademik Aldığımız eğitimler gibi, yani sizden öyle görüyorum ben en azından aldığım eğitimleri. Ee, orada da zaten frekans çok yüksek. <gülüyor> yani ne zaman dinlesem e, şifalanmaya başlıyorum. Onun dışında e, kendi sizin şifacının yolu, Diril'in Yordu. bu videolar da frekansın çok yüksek olduğunu ve beni yok çok yükseklere taşıdığını düşünüyorum. Bunlardan ilk şifacının yolunda bayağı açılımlar oldu en başta kabul etmeyi öğrendim. Olması gerektiğin, olması gerektiği zamanda ve olması gerektiği şekilde olduğunu idrakına eriştik çok şükür. Başta yaptığım hata demeyeyim de hani tecrübe diyeyim. Bir tanesi aynı sizin söylediğiniz gibi bütün bilgileri yuttum. Belki sizin söylediklerinizi, unuttuklarınızı bile yuttum yani hepsini öğrendim ama hal haline, <gülüyor> hal haline geçiremiyordum. İyi bir aktarım yapıyordum. O arada da mesela sizin 7 yasası bir videonuzda olduğu gibi Çoğu zaman geri gittim, eski haline sizi zihin geri getirmeye çalışıyorum Çünkü ben 37 yaşındayım, 34'e kadar her zaman işte negatif bir insandınız. hani iyi olduğunuzu sanıyordunuz, mışk gibi yapıyordunuz vesaire e Diriliğin yolunda tamamen bambaşka bir insan olmaya başladım. E, inşallah rüyalarla da bambaşka bir çalışmalarda mesela en çok etkileyen dönüşümünü... Hocam yere... kendimi çok suçluyordum. Öncelikle çok dedikodu yapan bir insandım. Trabzon coğrafi kaderler çok dedikoducu bir şehir yani. <gülüyor> bir de herkes birbirini, birbirini tanıdığı için hocam A diyorsunuz Z diye çıkıyordu. E, bu üstümüze yapışmış bir şey bizim. E, çok şükür. <gülüyor> Sonra buradan kendimin dedikodunu yaptığım için fark ettim ki insanların dedikodusunu yapıyorum. Daha sonra ilgi alalım kendime dönmeye başladı. Kendimi tanıdıkça daha fazla insanları etkilemeye başladım ve Rabbimizi bilmeye başladık daha doğrusu. Bu yolculukta en önemli olan Keşke'yi bıraktım. Keşke'yi bıraktım yani vesileniz diye ve hayatım orada dönüşmeye başladı. Suçluyordum hemen bir yargı mahkemesi kuruyordum. İnsanları yargılıyordum kendi kafama göre ceza suç ceza gerektirir böyle. Sürekli hayatıma cezayı çekeceğim olaylar evet. başıma geliyordu. Anneyle helalleşme meditasyonundan sonra annemle helalleştim çok şükür. ile <gülüyor> helalleşme meditasyonu bu meditasyonlar çok kıymetli ve değerli. Özellikle hayata köklem meditasyonu da gerçekten hayata köklem. Çünkü öncesinde ben sürekli saçımı yanlış kesteler ölmek isteyen bir insanla <gülüyor> niye yaşıyoruz ki? <gülüyor> yani hayatı sevmeye başladım her şeyden. Kendimi söylüyorum. Rabbimin beni sevdiğinin eminliğindeyim her şeyden önemli. Burası çok önemli. Allah'ın sizi sevdiğinin eminliğinde olmanız çok önemli. Evet. Burası çok önemli bir döngü. Burayı geçemeyen tekrar aşağı gidiyor. Bu yolda aşağı gittiğim zamanlarda oldu evet çünkü sizin yolunuzdan ayrılıyordum. işte başka kanallara giriyordum falan. Ondan sonra bakıyordum yok burası diye inalıcıdır. Çünkü bu arada arkadaşlar almadığım eğitim kalmadı benim spiritüel anlamda olsa işte. Yani biz çok tutunuyoruz astroloji, numeroloji falan. Evet bunlar da kıymetli fakat yetmiyor hocam. Çünkü bana yetmediği için ben sizin yolunuzdan bu şekilde devam ediyorum. Çok şükür öğretilerinizden. Ee, dediğim gibi benim şu an e, danışanlarım varsa aynınızda iş sahip de oldum. <gülüyor> Çünkü üç tane üniversite okuyup o kadar başarılı olduğum alanlarda bir türlü şey yapamıyordum ve bunu hep dedim ki neden böyle işte isyan, en önemlisi her şeyden sürekli isyan ediyordum hocam ve insan dönüştürmese tanısınlar, bile... <gülüyor> tanısınlar bak artık madem ki hem terapisi var hem... Terapisi <gülüyor> direkt... E, dönüştürmesen bile. Mesela bazı okumalar yapıyorum. Mesela i̇şte bana ki zor değil mi hayatım? Sürekli okuma yapıyorsun falan. E, diyorum ki öncesinde daha zordu çünkü okuma yapmadığım zaman bir gün değil, 3 ay değil, 5 yıl diye o kişiyle uğraşıyordum. Hani nedenlerini anlayamıyordum. Şimdi şöyle de bir güzellik oldu. Dönüştürmesen bile ben biliyorum ki onu ben hayatıma çektim. Bana dayatılan bir kader planı yok işte. Hani onunla barıştığım zaman başıma gelenlerle. Dönüştürmesem bile rahat ediyorum. Çünkü diğer türlü bir isyan da insanın içinde. Hani niye bu benim başıma geldi, neden ben falan. Bunların hepsini bıraktım çok şükür. Böyle önce huzurda oluyoruz. Ve en büyük sorunumuz bence hayatımızın sorunsuz gitmesi gerektiğini düşünmek. Öyle bir dünya yok. Yani tabii ki olacak e, sorunlarımız. Önemli ama çözümü bilmek. Yani Çözüm odaklısın. Evet. Çok yani güzel. ben nasıl bunu çözebilirim? Allah bana ne demek istedi burada? Ne öğretti? Yani yine çok... E, bu dersten öğrendiğim şey şu, dışarıda kavga ettiğim kimse kalmadı. <gülüyor> Çünkü... Çünkü kendinle kavgayı bıraktın. Evet. Kendiyle kavgası olan dışarıda kavga ediyor evet. arkadaşlar. Evet. Ee, onun dışında yine e, hep bir parmağım yani suçluyordum insanları ve şu an onlara teşekkür ediyorum, şükrediyorum varlıklarına. Allah'ım diyorum ki bana bunları yapmışlar, ne çok şey öğretmişler. Yani müthiş bir huzur. Dersleriniz zaten, mesela şu an danışanlarım diyormuş ki bir tanesi çok öfkeli bir hanımefendiymiş öncesinde. içeride gidip kimi dinliyorsa anne git onu dinle diyorlarmış, sizi dinliyormuş. Hayır, ben sevgisi. Beni çok rahatlatıyor, anne huzur buluyorsun falan diye. E, bu arada derslerimizin arkadaşlar frekansı daha yüksek yani videolardan. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle şifacılığın yolu, delilin yolu. Ya bütün, hatta hocamızın sitesindeki e, bütün dersler hayatın matematiğini okumak zaten bambaşka. E, eril Şil'de mesela babamla kavga ediyordum kafamda. Eve geliyordu bana yemek hazırladılar. Ya diyorum ki o yemek orada yani. Niye ben? Ve adam cinsel enerjimi, üretim enerjimi aktif etmeye çalışıyormuş. Çünkü hiçbir şekilde üretmiyordum o dönemde. Yani bunları öğrenince rahatlıyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki hep bir şey bir şey içinmiş. Bir şey bir şey o yüzden okuma yapmak çok kıymetli. Size çok kıymetli. teşekkür ederim. Bu arada çok teşekkürler. Burada ilk defa karşılaşıyoruz. Canlar ilk defa. <gülüyor> Bu arada şifacının yolunda iki tane arkadaşım oldu. Pratikler grubumuz var. Burada birbirimizi şifa alıyoruz bir yıldır. Hatta o kadar aile gibi oldu ki ben anneme anlatmadıklarımla onlarla birlikte. Hatta bir tanesine İzmir Urla'ya, Gülşen Çimen'e selam olsun buradan. E, tatile gittim yanına. Öyle bir dostluklarımız oldu şifacının yolunda. Gonca'da yine aynı şekilde. E, bana müthiş iyi geldi her türlü. Şöyle, anne. Evet. Bir de annene soralım. Şimdi sen öyle diyorsun ya. <gülüyor> <mı>? Güzel misiniz? <gülüyor> evet, tamam. Ya şimdi şöyle bir şey de. <gülüyor> Ses, evet. Sadece ses olarak. Ses. Tamam, şey, e... Ver mikrofonu. Şöyle yani evet. kızın da bir olumlu değişik görüyor musun? yoksa gitmese yapmasa daha mı iyi olurdu? Hayır hayır Yok çok ben. hayır çok memnunum <gülüyor> çok çok büyük değişikler yaşadım ben kızımda. kızımı yeniden buldum. Ay <gülüyor> maş <gülüyor> Kızımı yeniden buldum evet. Allah razı olsun. Amen. Çok Arkadaşlar her şey mümkün olur mu olur. Bana da çok faydası oldu kızım an. <gülüyor> Bana da çok faydası oldu. Bana çevremize, etrafımıza, her kere kendisine faydası oldu gibi bizlere de çok faydası oldu. Çok. Şükür. <gülüyor> evet orada bir şifacının yolundan daha vardı. Gelmek ister misin buraya? Özge, ben Yok gel gel gel. Gel, hadi gel. Acaba yok. Yok ya yo, sen otur, böyle alayım. Gel gel yanıma gel. Siz oturun rahat. Tamam, Gel otur bakalım. Otur. Gel otur bakalım. Gel ben şimdi sen otur. Ben şimdi sana gölge bulacağım. Gölgeyi neden diye kadar yapacağım? Canım o kadar güzel anlatmayacağım. Kamera mı? Evet. Çekmesin tamam. Kamera o zaman bana doğru çevirelim. Kamera sadece beni görsün. Evet. Sen sadece konuş. Şimdi e, şifacının yolundan öncesinde hocam e, bunu takmam gerekiyor mu? Yok sadece şöyle hani mikrofon ya oraya Tamam. Şöyle evet. E, şimdi şöyle e, yaklaşık benim bir üç yıl öncesinden başlayan bir kişisel gelişim serüvenim vardı. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bir üç yıl öncesinden başlayan bir kişisel gelişim serüvenim vardı. Kendim sağlıkçıyım zaten de ama ondan öncesinde işte e, hayatı işte böyle hani daha çok mücadele içerisinde yaşayan. Ee, hep böyle bir kavgası olan biriyim. Hani öğrendikten sonra anneme şunu söyledim. Anne dedim hani küçükken dedim çocukken herhalde ben Keloğlan masallarıyla büyütüldüğüm için. E, Keloğlan'da oldum olası hep böyle devlerle işte e, ne bileyim e, şeylerle, yılanlarla falan mücadele ediyordu ya. Ben de öyle bir hayatı kodlamışım ve hep mutlu sonu inanmışım ama mutlu sonu hep böyle bir mücadeleyle bir kavgayla ulaşılacağını kodlamışım kendime. Velhasıl daha sonra işte bu kişisel gelişime başlayınca bunun böyle olmadığını fark ettim. O arada eğitimler aldım işte koştuktur bilmem nedir falan ama sonra Ünal hocamla tanıştım. Ünal hocam bana her şeyin birazcık daha böyle farkındalığını hani gösterdi. Evet bir ne bileyim bir BNR çalışması falan başlatmıştık ama sadece manyetik alana yönelik bir çalışmaydı mesela. Şifacının yolundan sonra you <laughs> know. Ee, aslında kişilerin nasıl şifalanması gerektiğini, hani e, gerçek şifanın nasıl olduğunu orada öğrendim. Diğer türlü birazcık daha böyle geçici bir şeymiş. İyileşme denilmezmiş. Ve ondan sonra başlayan diriliğin yoluyla zaten hani e, artık etrafımdaki insanlar değil, ben kendim şifalanmaya başladım. E, yani kendimde fark ettim bazı şeyleri ve dışta gördüğüm herkesin kendi yansımam olduğunu. E, fark ettiğimde onlarla barıştım. Her şeyi, herkesi bir anda böyle sevmeye başladım hocam. Bu çok güzel bir gelişme oldu benim için. Her şeyle barıştım. Yani canlı cansız insan ne varsa artık hayatında herkeste iletişimin güzel oluyor ve kimseye de kızamıyorsun. Az önce arkadaşım bahsetti ya hani yargılama vardı, yargılama gittik, ee, işte eleştiriler gitti. Yani her türlü şey gitti ve e, hocamla da ayrı bir boyutu kazandı benim üstelik hani şöyle söyleyeyim yaklaşık bir 10 yıl kadar falan bir e, tefsirle alakalı da böyle kendim kendi çapımda işte hani öğrenmeye çalışıyorum. Ee, ya o kadar güzel bir e, boyut getirdi ki hani bendeki Kur'an ayetlerinin hani oturmasına tabii ki imanın oturmasına da ayrı bir boyut getirdi bu kadar olacağını ben tahmin etmiyordum hocam başladığınızda gerçekten çok güzel oldu yani bir insanın bir yerden hem manevi olarak böyle e, yani, e, inancın işte, iman noktasına da desteklenmesi oradan da beslenmesi ayrı bir güzel benim için çok güzeldi yani bu ee, ve bunu da karşımdaki yansımalarımda da gördükçe onlara da hani arkadaşına dediği gibi e, şimdi hani bir şey yapıyorsun artık bir ha rahatsızlıkla hastalıkla insan size geliyor. Ve onun e, okumasını yapmaya başladığında o kimsenin şifalandığını görüyorsun. Mesela hala hazırda böyle çalıştığımız kanser hastalarımız falan var hocam ve iyileşiyorlar. Yani o kadar güzel şeyler ki bunlar. İnsanlar da hani seninle beraber onlar da hayatlarında e, etraflarındaki şeyler yansımalarıyla barışmaya başlıyorlar. Bu böyle dalga dalga büyüyen bir şey gibi oluyor. Yani sen bunu yaşadık başkası da yaşıyor, o da yaşıyor falan derken böyle ve bence şu anda dünyamızın ihtiyacı olan eee şey bu, frekans bu, enerji bu. Eee bir şekilde dünyayı şifalandırmadığına bence çok küçük de olsa başlamış olduk. Eee ben böyle hocamla git, devam ediyorum. <gülüyor> seve seve de inşallah, rüyalardayım da hocam şu anda. Çok i̇nşallah uyanışta da sizin bakalım, olurum. Şimdi diyelim ki insan bazen kendinden emin olamıyor. Şimdi diyelim ki kendisi değişiyor, dönüşüyor, iyileşiyor. Ya acaba mı diyebiliyor? Şimdi bir de... Karşısındakilerin değişip dönüştüğünü görünce bir bakıyor ki, a işe yarıyor adamın bir hastalığı iyileşmiş çok zor büyük bir problem veya sorun dediği bir şey tık diye gitmiş. Şimdi bunlara şahit oluyor musun? Evet evet hocam, ee, o kadar güzel bir şekilde şahit oluyorum ki hem de yani e, ben diyorum ki yani siz şey demiştiniz hani bir yerde şifacıdan bahsediliyorsa orada şifa yoktur diyorsunuz ya. Ee, ve gerçekten de hani onun e, o, olacak diye biraz bazen böyle şey yapıyorum hani uzak durmaya çalışıyorum bazı şeylerden diyorum ki hadi kendine gel bir dur bakalım dur çünkü o kadar çok karşı tarafın iltifatı oluyor ki hocam çok teşekkür ederim şöyle oldu böyle oldu hiç böyle beklemiyorduk falan diyorlar mesela ve diyorsunuz ki Allah'tan yani demek ben o zaman o tanıklığı yapmayı seviyorum hocam onu ayrı bir sevdim ve e, şu oluyor hani bu e, kendi inancıma göre işte nedir İslam'da? Mesela kelime-i şehadet vardır ve kelime-i şehadet olmadan namaz falan hiçbir şey kabul değildir. Ve sen o şahitlikte misin? Evet ben şahitlikte kaldım diyeceğim inşallah bir tarafta hocam. Maşallah. Bakın. <gülüyor> Burası hepimizin ulaşmak için çalıştığı en önemli nokta. Şahitlikte misin? Müdahale mi ed ediyorsun? Her gördüğün bir şeyi değiştirme, ak bu güzel olmamış Allah'ın yaptığı iyi değil. Ben daha iyisini yaparım mı diyorsun? Yoksa şahitlikte kalıp hiç dokunmadan da her şeyi en güzel ve en mükemmel diyebiliyor musun? Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bu saatten sonra bize ne olur? Son nefesine kadar uyanmak mümkün. Buradan uyuyarak gidenler orada da uyanamıyor. Bakın burası çok önemli. Bu Gerçek hayatın rüyası kadar kısa ve rüya olan bu dünyada uyanamadıysan bedenini bıraktığında da uyanamayarak devam ediyorsun. Onun için uyanmayı dileyin, uyandırılmayı kolaylıkla, sevgiyle, sevginin diliyle uyananlardan olalım diyelim. Burası hepimizin çok önemli bir sıçrama taşı. Peki... Ne oluyor da uyuyor insan? Dışarıyı gerçek zannedip, dışarıyı dinleyip, dışarıyla oyalanarak, dışarıya kanarak. Şimdi masallarda bunlar anlatılır. Şimdi kaftanın ardında sevgiliyi iyileştirecek olan çok güzel, şifalı bir meyve vardır, bir elma vardır. İşte bir bitki, bir çiçek vardır. O geldiğinde ancak sevgili iyileşecektir kalbin. Onu almak için yedi tane ayrı kattan zorluktan geçer. Kimi zaman Kerem geçer, kimi zaman Ferhat geçer. Kimi zaman dağların bilmem neleri deler geçer. Ama bunlar bize hep hatırlatıldı. Oraya giderken bir sürü zorluklar olur. Bazen derinin kenarında sesler bilmem neler olur. Ana yoldan ayrılır gider kanar uyursun. Bazen önüne öyle şeyler gelir ki eskiler şöyle der. Bir kapıda it var, önünde ot var. Bir kapıda at var, önünde et var. Sen ne zamanki uyanırsın? Atın önündeki eti ite İtin önündeki otu ata verirsin, hayatın dengelenir, uyanan olarak giriş kapıları açılır, işte o masal diyarlarından içeriye doğru girersin. İşte onun için her biriniz bazen annenize, bazen babanıza, bazen yaşadığınız olaylarla kurduğunuz dengeleri iyileştirdiğinizde zıtlık zannettiklerinizin faydasını gördüğünüzde bir bakarsınız ki işte biraz önceki arkadaşlarımız gibi bir buçuk yıldır. İki sene de değil. Bir buçuk yıllık, Yani geçen biz Nisan'da başladık. Bu çalışmamıza. Sen Nisan'da mı başladın yoksa? Kasım'da başladım acaba. Kasım'da. Yani. Ağustos'ta. Bakın. Bir yıl. Bir yıldaki dönüşümleri görüyorsunuz. Ama o bir yıl aslında bir saniye oldu. Bir saniyede oldu. Emek verdiler. Bir sürü insanlar işte bir sürü yerlerde bir şeyler yaparken onlar oturdular, izlediler, dinlediler. Yani ben dedim ki herhalde ömrüm ekran başında geçecek. <gülüyor> Ama e, yani mükafatını aldım. Yani yıldığım zamanlar oldu. Geri evet. döndüğüm oldu. Ama Allah'a çok şükür devam ettik. Ve hiç arkadaşlar bu kadar eğitim almanıza gerek yok. Bu eğitimler yeterli. İşte çünkü ben çok dediğim gibi eğitim aldım. Boşuna paralar dökmenize gerek ya Tabii onlar da bir şey içindi benim hayatımda. Boş değildi. Bunların doğru yol olmadığını öğrendim en azından. Ama yeterli. Yani sizin internet sitenizdeki, ya zaten şifacılık gibi, bunları yapmaları ve biraz emek harcamaları yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Zaten bir yerde sizin dediğiniz gibi yani dönüşüm başladığı zaman her yerde domino taşı gibi bir etki oluyor çok şükür. Onun dışında da, e, hocam şunu nasıl ifade edeceğim, canlı bilemedim yani. E, bitmeyecek belki, yani belki ömrümüzün sonuna kadar, çünkü gelişim Oluş sürekli devam ediyor. Oluş devam edecek, benim hep, gelişim e, devam e, edecek. Evet, en büyük yanılgım şu oldu, bu videoyu açın bu son, bu son, bu son, yani böyle bir son yok. Çünkü sürekli hakikat değişiyor, siz değişiyorsunuz, en azından huzurda kalıyorsunuz. Bu çok önemlidir benim için, şükürler olsun. Ne <gülüyor> kadar güzel, bakın, huzurda olabilmek için adım adım ilerliyoruz. Huzur, içeriye doğru derinleşen, sonsuz bir tat yolculuğu. Hani huzur dediğiniz şey, yani şöyle bir şey değil. Hani bu, bu huzur değil. İçi var, içi var, içi var, içi var, içi var. Ve o huzur yolculuğunda seni huzuruna alıyor. İşte asıl olan huzurunda olmak. Onun için ne diyoruz? Eğer Allah'ın huzurundaysan, huzurlu olup, sen kucaklanıyorsun, buluşuyorsun. Şu da var tabi ki. Huzurunu bozacak, korku, endişe, arkaya geriye bakarak, birilerinden şikayet ederek, öfke, kızgınlık gibi duygu sarsılmalarıyla huzurdan düşüyorsun. İşte o huzurdan düşüp, huzursuz olduğun yerde, şeytanın huzurundasın. Onun için, Bakın nerede göğsün sıkışıyor, daralıyor, orada bir rahatsızlık hissediyorsun, oradan kaç. O durumu değiştir, iyileştir. Burayı nasıl şifalarım, nasıl iyileştiririm, nasıl başka bir hale geçerim. Mümkün mü? Mümkün. Oralar senin yine kendi siparişindir. Eğer istersen, tabii ki hepimiz için huzurun yolu açık. Şimdi sevgili Trabzon. Kimin sorusu var? Kimin talebi var? Kimin ne isteği var? Buradayız. Evet. Ben... Gelmek ister misin yanıma? Yok. Tamam. <gülüyor> Peki o zaman şöyle mikrofonu sana yollayayım. Sen eee evet. Olmasın. Yok kamera bana bakıyor. <gülüyor> evet başkalarına da fayda vereceğiz. Şifa vereceğiz. Evet. Hocam ben şimdi boşanma aşamasındayım. Evet. Şimdi burada size anlatınca ben sanki bütün sorunları kendim yaratmış gibi Hani yaptığımız her şey, yaşanan her şeyde aslında biz yapıyoruz, biz çekiyoruz, biz istiyoruz olmuş gibi. Ben kendimi suçluyordum hep, biraz bundan arınmıştım. Artık kendimi suçlamaya şimdi yine kendimi suçlamaya başladım bu konuşmalardan sonra. Yani sanki her şey benim sorumluluğum, benim yaptığım hatalardan dolayı oldu gibi hissediyorum şimdi de. Evet hemen bak. Şimdi arkadaşlarımız cevap versin. <gülüyor> Ne diyorsun? <gülüyor> Tabii ki. Çok heyecanlı. Sizler biliyorsunuz. Kendini suçluyor. Şimdi e, ben, Ne güzel diyor, başkasını suçluyordum. Bütün suç sorumluluk onun diyordum. Şimdi diyor bunları anlattınız. Aa, suçlu o değilmiş Merze benmişim. E, hepimizin içinde de... Aleykümselam. <gülüyor> Yaklaşın gelin. <gülüyor> evet. Kendimizi suçladığımızda bizim boynumuz bükülüyor ve içimizde hiçbir, yani şuna iman etmişiz ki Allah bizimle beraber ve hiçbir kutsal dinde boynu bükük bir Allah tasviri olamayacağına göre ben her kendimi suçladığımda ve boynumu büktüğümde anlıyorum ki aslında Allah'la birlikte değil, şeytanla birlikteyim. Geçmişte yaşıyorum, keşkelerle birlikte yaşıyorum. Bu yüzden nasıl şu, şu anda bilemedim. Şifa talebin mi var hanımefendinin? Yani ne söyleyeceğimi bilemedim. Şimdi bir talebin de var mı? Şimdi bu durumunu anlattı sana ama bir talebin de var yani mı? Yani geçmişte yaşadığımız için, keşkelerle yaşadığımız için kendimizi suçluyoruz. Eee... Negatife düştüğümüz için ya da tamamen çok fazla gelecekte yaşam şu şöyle olsaydı bu böyle olsa anda kalamadığımız için yargı mahkemesini kuruyoruz. Bir yargı varsa suç ve ceza kitabı da biliyorsunuz hemen ceza devreye giriyor ve kendimizi cezalandırmaya başlıyoruz. Kendimizi cezalandıracak olayları hayatımıza çekmeye başlıyoruz. Burada şunu bileceğiz ne suçlayan var ne suçlanan var sadece siz ve Rabbiniz varsınız. Yani nasıl anlatayım şu anda çok heyecanlı. Yani bir kere suçlama varsa bir yargı var değil mi? Yargı var ve ceza gerektirir, cezalandırıyorsunuz kendinizi kendinizi suçlayarak, bu okuması bu yani. Oysa ki, bakın, yargı merci sadece o. Şimdi sen eğer yargılıyorsan kendini Allah'ın yerine koyduğun için yargılamaya kalkıyorsun, kendini dahi. Evet, şimdi peki öyleyse? Yargılama ihtiyacı niye varmış? Kendini haşa Allah'ın yerine koyduğu için yargılıyormuş. Hüküm sahibi de o, yargılayacak olan da bu. Peki sen kendini nereye koyabilirsin o zaman? Şunu diyebilirsin. Acaba bu yaşadıklarım neden benim başıma geliyor? Neden bu olaylarla karşılaşıyorum? Neden bu erkekle evlenmiş olabilirim? Şimdi eğer bir yaprak bile onun izni olmadan kımıldamıyorsa sen de şu andaki eşinle, kocanla tesadüfen buluşmadın. Şimdi diyorsundur ki kocama ben şunları şunları şunları verdim, o da benden bunları bunları aldı diyor musun? Bunları diyorsun değil mi? Ve bunu da yargılayarak söylüyorsun. Peki sen ne aldın ondan? Hayır. Ne aldın? Yani şu ana kadarki kocandan ne aldın? Hiç gördün mü ne aldığını? Değil mi? Hep verdiğini düşündün. Bakın işte insanın yargılamadaki şimdi bakın bir sürü mekanizmalarını açıyorum. Şimdi verdiklerini gördün. Hiç güzel bir şey almadın mı? Ne aldın? Sevgi aldın. Çok güzel. Başka? Hiçbir şey çıkmıyor. Görüyorsunuz değil mi? Ne öğrendin ondan? Ne öğrendin diyorum. Bak o nasıl bir insan falan demiyorum. Sen ne aldın? Bakın. Dikkat edin. Sadece verdiklerine odaklı. Ne aldığını görmüyor. Alamıyor çünkü hala. Hala. Ne kadar güzel söylüyor. O kadar öfkeliyim ki ona diyor, hiç pozitif bir şey düşünemiyorum diyor. Burada görüyorsunuz değil mi? Yani buradaki hepimiz anlatıyor, birçok ilişkiyi anlatıyor. Güzel bir şey çok var ama o taraflara bakarsam yumuşarım diyor. <gülüyor> Doğru mu? Yumuşamak bile istemiyorum çünkü kızmaya, öfkelenmeye devam etmek istiyorum diyor. Peki annen babana öfkeli miydi? Annem öfkeli. Peki sen de biraz annen gibi babana öfkeli olabilir mi? Şey e, kocana öfkeli olabilir misin? Annene çok benzediğimi ki o söyler. Annene benzediğinde annen zaten söylüyor kocan da söylüyor. Annem diye eşim söylüyor. Annene söylüyor ama değil mi? Yani hem annen hem e, kocan annene benzediğini söylüyor. Sen söylüyor musun? Evet, peki sen annenin erkeğe öfke mirasını devam ettiriyor olabilir misin? Peki. Okuttum, ettiriyor Peki, <gülüyor> ettiriyor. <gülüyor> peki bu senin ihtiyacınsa ve karşındaki erkek de bu ihtiyacı karşılamak için görev yapıyorsa ne deriz? Şimdi bak hiç dışarıdan gitmeyelim dedik, hep senden bakıyoruz. Kapattığın için, görmek istemediği için gelmiyor. Yani sen annenin hayatını yaşamak istemişsin, Allah da kabul etmiş. Niye annenin hayatını yaşamak istedin? Çok mu onun yerine geçmek istedin? Annene, bir saniye. Annene çok acıdın mı? Yani babanla yaşadığı olaylarda annenin tarafı mı oldun? Ve annene çok akıl mı verdin? de <gülüyor> Şimdi sen boşayamıyorsun ama değil mi? Bak. Ne bekliyorsun Şimdi kader tekerür ediyor mu? Ediyor. Şimdi zannediliyor ki iş adamda. Hayır, o adam değişse de arkadaşımız aynı şeyi yaşayacak. Bu kafayla. Bakın yani adamın kendi değil, başka bakın, kişi olsa da. Fark de. etmiyor bakın. Şimdi bu hali devam ettirdiğinde bu hale uyanmadığında on tane koca değiştirse de aynı koca gelecek. Hatta katmenlisi gelecek. Dahtık değişmez bile kader değişmez diye. Evet. Bakın. Anlamadık mı? Anlamadık mı? Bir daha söyleyeyim. Şimdi şimdi bu hale uyanmadığında şimdi ondaki bilgi, hal, neyse hayat aynasında da bunu seyrediyor. Seyrettiği kocası onun erkeğe bakışı. Babası oğlum var mı? Oğlum var mı? Heh. Şimdi hani yine tabi Allah korusun diyelim. Hani diyelim ki kocayı da attı. Ah dedi ben dedi oğlumu yetiştireceğim. Bak görün bakalım. Ee, şimdi kendim yetiştireyim de ne kadar iyi bir erkekle yapabiliyormuşum kadere de karşı bile gelirim dedi. Oğlu daha beteri ona yaşatıyor. Bakın sistem böyle. Çünkü sen aynaya bakan olarak sende ne varsa onu seyredeceksin. Şimdi şu ana kadar hiç kendinde olan bir şeyi görmek istedi mi, talep etti mi, iyileşmek istedi mi? Öfkesinden her yer dumanlı bir şey görmek istemiyor ve burnunun dikine gitmek istiyor. Doğru mu? Sana soralım. Peki değişim çabası yoksa, hayat ona ne yapar? Nasıl bir kader çağırırsın? Yani kaşık tabak yaşayacağım İyi düşünüyorum. Tamam, üç kaşık, üç şey, çocuklarınla birlikte ayrıldın ve yaşıyorsun. Ama bak, bu olay sana neye, ne öğretiyor, almak istemiyorsun. Yani şimdi bu her birimizdeki konu diye düşünün. Siz eğer talep ettiğiniz, sipariş ettiğiniz bir mektup size geldiğinde siz mektubu açmadığınızda o mektup orada sizi dürtüklemeye devam ediyor. Aç beni, oku beni, öğren beni. Allah'la muhabbet etmek ister misin? İstersin. Peki Allah seninle nasıl muhabbet etsin? Yok, Allah seninle nasıl muhabbet etsin? Yaşadığın olaylarla muhabbet eder değil mi? Evet, tabii ki. Yani bazen kocandan, bazen çocuklarından, bazen annenden, babandan konuşarak yaşadığın olaylar da sana seni anlatır. Şimdi sen muhabbet ediyor muy musun Allah'la? Etmiyorum. Etmekten de kaçıyor muy musun? Şimdi ediyorum diyor arkadaşımız. Şimdi siz ediyor mu? Hiç burada ikna olan var mı? Bir dakika. Şimdi hepinize <gülüyor> soruyorum. Yani şöyle yaşadığı olaylarla konuşup muhabbet ediyor mu arkadaşımız? Yıkıyor, kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> kaçıyor. Kaçıyor. Kaçıyor. Bildiğim bildik, dediğim dedik diyor. Şimdi hatta ben şimdi içeride biraz yaşadıklarını bize söylediklerini hani daha da söylemediklerini söyleyeyim. Siz benimle yaşadıklarımızı bilseniz hiç de öyle söylemezsiniz. Bak şimdi nasıl. Öyle uzaktan tabii söylemesi kolay. Buradaki herhangi bir kadın benim yaşadıklarımı yaşasaydı da siz görürdünüz. Bizim hiç onlarla bir işimiz yok. Bak o kafandakileri de söyleyeyim sana. Bizim onlarla bir işimiz yok. Bizim işimiz senin içinde yaşadıklarında. Senin erkekle ilgili çözemediğin konu. Şimdi kocan aslında senden daha mülayim, daha yumuşak, daha anneci, doğru mu? Yani daha e, anne evladı, hani böyle anasının oğlu derler ya. Ama annesine çalışamadı. Annesinin aynısı çünkü. Evet. Annesinin aynısı anneci bir adamla evlendin. Neden? Bak sen bana bunları söylemeden sana anlatıyorum yani. Neden? Sen kimciymişsin? Sen içeride babacısın. Babaya kızıp öfkeleniyor olabilirsin. Onun için yani sen babanın aynısısın. O annesinin aynısı. Sen dışarıda annen gibisin ama içeride aynı annensin, şey babansın. Babana benzerliklerine bak. Şimdi onun için bu eşleşme bir sen, bir sen. <gülüyor> Öylesi şu anda da zaten dediğim dedik ki otorite benim diyor. Ben ne dersem o olacak diyorsun. Yani burada herhangi bir kişi seni yumuşatmadı şu ana kadar. Değil mi? Herhangi bir şey... Hiç mesela öfkenden, kızgınlığından, hiddetinden geri adım atmıyorsun, dikkat et, değil mi? Hani e, doğuda da şey dediler, la diyor, lo demiyor derler, hani bilmiyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var, sen babasının tıpkısı olarak, annesinin tıpkısı olan bir adamla eşleşmişsin. Bu ilahi bir adalet mi? Niye? Tamam da sen de babanın, babanın evet. e, aynısısın ama. O da anasının aynısı. Şimdi birleşmeniz ilahi adalet mi? Sen rolü değiştirdiysen rolü değiştiren bir adamla buluşman yanlış mı olur? O zaman evliliğin kutsal. Şimdi bak bir saniye. Önce tamamlanmayı görüyor musun? Şimdi ta kocanla kendi birbirinizi tamamladığınızı gördünüz mü? Evet. Şimdi öyleyse kocayı mı değiştireceğiz? Biz mi dönüşeceğiz? Şimdi bazen geliyorlar. İşte bu iş yeri şöyle burada patron bana şunu yapıyor bilmem ne yapıyor. Ee ben bu işten ayrılacağım. Ediyorum peki yani bu işe niye girmiş olabilirsin? Buradaki fayda ne? Buradan ne? Neler al alıyorsun? Buradaki rahatsız olduğun şeyler neye hizmet ediyor? Şimdi bunları gördün mü? Hiç önemli değil. Zaten işte müdürüm, patronum şöyle şöyle ben buradan istifa ettim, şubemi değiştiriyorum, bilmem neyi değiştiriyorum, gidiyor. E 6 ay sonra geldim bu yer daha beter. Bu sefer şubeyi değil bankayı değiştiriyorum. Başka bankaya geçeceğim. Bir sene sonra geliyor. Ya bu banka daha kötüymüş bilmem ne. Ya diyor sen kendini her gittiğin yere götürürsün. O ilişkiye, o işe, o eve, o mekana sen kendini taşıyacaksın. Sen dönüşeceksin. Dışarıyı değil kendini dönüştüreceksin. Sen dönüştün. Adam kendiliğinden gider ya da yepyeni bir halde karşına gelir. Ya karıcığım ben bugüne kadar hayatta şöyle şöyle bakıyordum. Şöyle şöyleydim. Ama gördüm ki, içeride başka bir erkek daha varmış. Sana kendini kadın gibi hissettiren, senin de bana kendimi erkek gibi hissettireceğin düzgün, doğru bir ilişkiye var mısın? E olabilir ya, hadi bakalım. Çıkalım. Bu değiştiğimiz rolleri bir daha değişelim, herkes olması gerektiği yerde olsun da ilerleyelim diyebilir mi? Diyebilir. Ama sen demeden der mi? Demez. Ne diyorsun? Al. Bize anladıklarını anlat. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Başka şöyle de söyleyebiliriz. Kendimizi suçladığımızda benim kaderimi o tayin ediyor. Ya pardon kendimizi ya da diğerini suçladığımızda aynamız olduğu için. Bu sefer diyorum ki benim kaderimi kocam tayin ediyor. Ona göre hayatımı yönlendiriyorum. Bizim kaderimizi kocamız mı tayin ediyor yoksa yaradanımız mı tayin ediyor? Yani burada her dışarıyı suçladığımızda onun yüzünden bu şekilde oldu dediğimizde benim hayat birinin başkasının elinde deyip kurban. Rolüne kendimi koyuyorum. Burada bizim yapmamız gereken kendi merkezimizi kendimizi alıp hayatımızın kararlarımızı kendimizin vermesi. Yani siz neyi istiyorsunuz önce? Bu şekilde dışarısı tarafından güdülmeyi mi istiyorum? Çünkü dışarı suçluyorsam onlar beni yönetiyor demektir. Yoksa artık kendi hayatımın kontrolünü kendimi alıp hayatımın merkezine kendimi almayı niyet ediyorum'a bir bakmamız gerekiyor diyorum. Evet. Yani birazcık Önce talep çalışması yapacak. Daha talebi yok. Değil mi? Bir talebi yok. Sadece aç dedi. Biz açtık. Yani durumu gösterdik. Orada daha bir iyileşme. Yani ee, bir ilişkiyi iyileştireyim. Kendim iyileşeyim. Huzuru bulayım. Bilmem. Hiçbir talep var mı? Yok. Fakat sana gösterileni gördün mü? Gördük. İşte talebin yerine geldi mi? Geldi. Hayat böyle. Ne talep ediyorsak? O veriliyor. Evet başka bir talebi bir sorusu olan var mı? Buraya gelmek ister misin yanıma? Gel. Bir tane. Şöyle birer tane kayın o sandalyeyi alalım. Siz böyle kayın. Gel. Evet. Çok heyecanlıyım. Rahatsız. Bütün Türkiye bizi izliyor falan. Evet. <gülüyor> evet. Öncelikle bu buluşmayı... ...çok öncesinden talep etmiştim. Çok Talebimle şükür. buluştuğum için çok mutluyum. İsmin ne? Sevda. Sevda. <gülüyor> ee, şimdi iki yıl öncesinde... ...başladı benim yolculuğum diyeyim. Yolculuktan önceki olan olayı anlatayım. Olanda çözemediğim noktanın... şifalanmasını talebiyle geldim. Ee, şimdi 2016 yılında... ...ülkemizde olan malum olaylar. Ee, onun sonrasında eşim öğretmendi. Açı aldındı. İşte gözaltı süreci falan oldu. Mesleklerin ihraç oldu falan filan. O süreçte işte bu gözaltı sürecinde ben hem çalışıp hem eve hem çocuğa böyle, böyle paramparça olmuştum. Yani dünyanın başına yıkılma anı dediği yani. o andı. Ee, neyse sonrasında çok şükür her şey yoluna girdi. Hani eşim e, çıktı. Onunla birlikte ben de dosyaya girdim. Benim dosyam hala duruyor yalnız. <gülüyor> Rahat. Bunu bugün çözünce dosya kapanacak buna inanıyorum. Doğrudur. Çünkü o niyetle geldim ve kalbim şu an küt küt atıyor yaklaştım dağ, yani. Saat sakin, emin. <gülüyor> Sonrasında yani tabi bu olaydan sonra öyle hemen bir anda toparlanmadım. Baya, baya bir geçti yani 2016-2019'du ben böyle kendimi bulmaya başladım da hani neden böyle oldu ne oldu. Orada ben yeni bir doğum yaşadım. Yani tamam tam bir doğum sancısı Böyle kafam karma karışık. Düşünmekten beynim yanıyor. Ben bunları niye yaşadım? Ya ben emniyetin önünden geçmeyen insanım. Neden bunlar başıma geldi? Ben nasıl böyle bir şey isterim? İşte videolarınızı falan izlerim mi? Ben talep etmedim ya. Ne diyor bu? <gülüyor> hani bu haldeydi. Sonrasında yavaş yavaş yavaş yavaş. Tabii o idrak ve taleple olunca sonrasında açılıyor. Neden bu hali yaşadım diye ki hiç unutmuyorum. Eşimde bir kavgada şöyle demiştim. Bir gün bana muhtaç olacaksın demiştim. Ve bana muhtaç oldu. <gülüyor> tabii tabii onu söylerken orada olmadığım için sonrasında neden bu hali yaşadım diye suçlayabiliyorum. Velhasıl kelam bu noktada çözdüğüm birçok şey oldu. Çok şükür. Daha çok kendi alanıma geldim. Kendi kararlarımı verebiliyorum. Bu yoldayım diyeyim. Yalnız Çözemediğim bir nokta var şu an. Ee, güven, korku. Az önce de ilk konuya da buradan girdiniz ya zaten. Güven, korku. Şimdi şifacının yoluna katılmak istiyorum. Hatta ben form doldurup gönderdim. Kabul edildiğim geldi ama yok yani. Katılamıyorum bir şey beni tutuyor böyle. Vakti var. Şimdi 4 ee, Eylül'de başlıyor yeni şifacının yolu. Sonrasında İş ben bunu değil. Neden böyle olmuyor? Hatta formu çok iyi hatırlıyorum. Gece 2'de doldurdum. Gönderdim. E, Beylide de tam o gün, son gününde gördüm hani kabul edildiğimi. Söyledim ki, istiyor muyum dedim, istiyorum ama şu an değil. hani. Vaktiyle olsun deyip bıraktım. Ama hani neden bu hali yaşıyorum, neden burayı geçemiyorum diye de sordum. E, i̇şte bu e, bir gruba dahil olma korkusu. <gülüyor> o işte hani tekrardan böyle şeyleri yaşama korkusu. Sanki o inançlarım şöyle diyor, ''Bak daha ben seni uyarıyorum, oraya geçersen yine aynısı olur.'' <gülüyor> Ona göre gardını al der gibi hani bilinç aldığımın beni koruma alanı aslında, konfor alanı mı Ve ben bunu henüz şifalandıramadım. Çok istiyorum, yani talep ediyorum, <gülüyor> talebimi de ettim. Hatta yani bütün çalışmalarda olsun, şeyde olsun hep diyorum vaktiyle olsun, hani vaktiyle rehberimle buluşayım. Hatta birkaç rehber bulma yolunda da denedim, Ol olmadı yani. <gülüyor> Değilmiş demek ki. Ben bunun şifasını talep ediyorum. Yani bunu nasıl şifalandırabilirim bilmiyorum. Gerçekten bu noktada tıkardım. Peki. Öncelikle hepimize şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, bakın. Çok yakın bir döneme kadar Türkiye'de, dünyada bir sürü tarikatlar vardı. Mustafa Kemal Atatürk bunları tesadüfen kapatmadı. Benim büyük dedelerim de mesela bir tanesi Malatya'da Veysel Karahane Türbesi'nin türbedarıydı ve yani o tarikat kapatıldığında e, ondan sonra e, şey yapıyor e, işte babaannemin annesine veriyor parayı akşam diyor bir sürü diyor misafirler gelecek güzel bir hazırlık yap diyor e, ondan sonra ve o gece e, işte namaza duruyor ve adam kayboluyor. O zaman çığırıcılar diyorlar, bütün Malatya'da çağırıyorlar, şey yapıyorlar, adamı bulamıyorlar bir daha, kayboluyor. Nasıl olduğu da belli değil. Şimdi... Yine aynı şekilde e, ben Gaziantep'te annemlerin tarafında böyle işte bir sürü manevi yollarda, eğitimlerde bir sürü yerlere giderdim. Şimdi oralarda şöyle bir durum vardı, bir dönem vardı bakın. Sizi bir bilgi alıyor. Ve ona tabi oluyorsunuz. Her şeyinle bir teslimiyete gidiyorsunuz. O döneme kadar bunlara ihtiyaç vardı. Şimdi bireysellik çağı başladı. Burası çok önemli. Her birimizin her türlü durumla ilgili kendi sorumluluğumuzu alarak kendi kararımızı verebileceğimiz bir dönem. Şimdi bana bir sürü arkadaşlarım, dostlarım, akrabalarım. Bazen bir soru soruyorlar. Ben o sorulan soruların hiçbir tanesine onların adına cevap vermiyorum. Ya isim değiştireceğim diyor bana yardımcı ol. Hangisi kalbine iyi geliyor? Sağdan mı gideyim soldan mı gideyim? Hangisinde huzur bulursun? Sorumlulukları kendimizin alma dönemi çünkü bakın. Sorumluluktan kaçma dönemi değil. Herhangi bir bilgeye, hocaya, rehbere sorumluluk aldırma devri çünkü bitti. Neden dolayı bunlar bu kadar dejenere olup da bir sürü insanlar bunlarla mağdur oldu? Çünkü şu anda eğer yüzde 99 ee, hocanın, tarikatın ve rehberin ...her bir tanesi dünyanın çeşitli istihbaratları tarafından yönetilir ve yönlendirilir var. Bakın, dünyanın her yerinde, Türkiye'de değil sadece. Onun için dikkat ederseniz bizim anlattıklarımıza ne var? Sorumluluğunu sen alacaksın, bana sorumluluk vermeyeceksin. Bana sorumluluk alırsan, benim üzerime yük yüklersin. Benim vasılamla sizleri kullanmak üzere benim üzerimde üşürler. Oysa ki benim hiçbir sorumluluğum yok. Sen kararını vereceksin. Ben sana mekanizmayı anlatıyorum. Bak matematik bu. İlahi düzen bu. Şimdi hayatının sorumluluğunu sen alıp sen gideceksin. Şimdi ben hem kendimi koruyorum hem sizi koruyorum. Bu her birimizin kalbine giden yol. Bir hocaya, bir şeyhe, bir mürşide giden yol değil. Hiç kimse sana kalbinde olanı söyleyemez ve seni oraya sokamaz. Onun için kitapta ne dedik? İçeriden içeriye doğru açılır. Dışarıdan hiçbir hani Hazreti Muhammed gelse açamıyor. Çocuğunu açamamış, amcasını açamamış. Hangi ermiş, hangi derviş sen rıza etmeden açacak? Ha, Sen talep ediyorsun bilgi var. Matematiği de var. Sen istiyorsan onu alıp kullanabilirsin. Fakat devir ve dönem hiç kimseye tabi olma dönemi değil. Bakın. kim Hatta geçenlerde benim şimdi şeyim e, Instagram hesabım çalındı. Bir hafta boyunca oradan işte e, benim adıma dediler şuraya para yatırırsan 10 misli kazanacak mısın? Bilmem. Bir iki kişide yatırmış. Şimdi onlar diyorum. Beni dinlemeyenler. Şimdi bana soruyorlar. Biz iğne olalım mı? Olmayalım mı? Sorumluluğu niye bana vermeye çalışıyorsun? Senin aklın var. Her yerde bilgi var. E kalbinden de konuşabilme hakkın var. Eğer kalbin huzurluysa, rahatsa, bir en pozisyon zor zoraki bir şey halinde yapmıyorsan bakarsın. Evet benim kalbim bu konuda rahat yaparım dersin. Ama sürüyle, dışla, bilmem neyle bir şey yapıyorsan bir daha düşünürsün. Bakın burası çok önemli. Öyle bir dönem oluyor. Hazreti Muhammed etrafında çok yakın bazı yakınlarının imana gelmemesinden dolayı üzülüyor. Onlara bir miktar böyle içerden bir şeyler yapmaya çalışıyor. İkaz ve azar geliyor. Sen bizim izin vermediğimiz, kalbini açmadığımız hiç kimseye bir şey yapamazsın. Herhangi bir aktarıcı sadece bilgisini aktarır. Hiç kimseyi değiştirme, dönüştürme hakkı yoktur. Ola ki herhangi biriniz birinize şifa yaparken, birinizin bir tarafını iyileştirirken müdahale ettiniz, acıyarak, ah bu benim yakınım, ah benim bilmem neyim. O müdahale ettiğin kadar yük alırsın. Onun için şiş, bakın biz ne yapıyoruz? Şehir şehir geziyoruz. Hallerimizi, değişenleri, dönüşenleri beraber paylaşıyoruz. Oluyor mu, oluyormuş. Ben ilk defa görüyorum. Çok şükür. İlk defa görüyorum. Ha o Canlı yayınlar yaptık ama aynı anda 900 kişi yapıyoruz. İşte bazen işte yüzlerce kişi hani kimin ne olduğunu hani enerji olarak belki birbirimizi hissettiriyoruz ama burada ilk defa tanışıyoruz. Ve ne kadar maşallah bu dönüşümün şimdi güzelliklerini seyrediyorum, mutlu oluyorum. Şimdi bu beni mutlu eden ve bana tat veren bir şey. Diyorum ki bak ne kadar güzel bir şeye aracılık etmişim. Hem o alabildiği için Allah ondan razı olsun. Hem de ben böyle bir şeye vesile olmuşum. Çok şükür kalbim huzurlu. Ben bu huzur bulduğum bir şeyi bir daha iyi. o zaman nasıl yaparım? Bak geliyoruz burada. Hadi dedik e, kamptan sonra Karadeniz'deki dostlarla buluşmaya gidelim. Kucaklaşalım. Bu önce bana huzur veren bir şey. Bana huzur verdiği için de size huzur versin diye kalbim açtığım bir şey. Onun için her neredeyseniz. Her kiminleyseniz şuna bakacaksınız. Size kendinizi iyi hissettiriyor mu? Kalbiniz rahat mı? Kalbin rahat. Sohbere devam edelim. Baktın kalbin rahat değil. Herhangi bir şekilde şüphe çıktı git oradan. Şüphe tebizlerini ne kadar ya gelme. Ya da şüphe belki doğrudur. Bir daha bak. Onun için arkadaşlar her biriniz şuna bakacaksınız. Bana ...beni iyi hissettiren bilgiyle, bana kendimi iyi hissettiren insanlarla ve mekan dolayım. Orası benim cennetim. Değil, orada tat ve lezzet almıyorum ama hesap kitap yapıyorum. Ya işte, eki şuradan bir şey alırız. Hatta benim şimdi bazı tanıdıklarım vardı. Ee, normalde de öyle çok şeyci değillerdir hani e, namaz falan hani böyle manevi bir halle şeyleri yok cumalara böyle bilmem ne yapın niye yapıyor e diyor, orada diyor alacaklı mı bilmem neyi görüyorum buradayım diyorum hatırlatıyorum bu da var ama gerçekten hakkıyla e, ibadetini yapan da var onun için siz ne yapacaksınız gerçek bir manevi hal orada olacaksınız siz en sondasınız. Müziği böyle arkadaşlar hatırlatır mısınız? Ee, hemen bir şey yapın. Müziği biz... Evet. Tabii güzel müzikler falan var. Onu da yapacağız. Müzikle dinleyeceğiz. Güzel yemekler diyeceğiz, Tat alacağız. Hayatın tatlarıyla buluşacağız. Sakın ola ki maneviyatı dağın başına gidip de kendinizi bir şeylerden mahrum bırakmak zannetmeyin arkadaşlar. Ee, size geleceğim. Burası tamamlansın. Ondan sonra size geleceğim. Şimdi. İçerideki bu korkular seni şu ana kadar koruyor. E, Neden? Beni sıkıyor ama. Tamam. <gülüyor> sıkıyor ama şu ana kadar seni korudu. Evet. Eğer bu olmasaydı sen bilerek bilmeyerek bir sürü yerlere daha kapılabilirdin. Evet. Bunun farkındayım. Yani şu, bu anlattığım ne diyorum bakın. Şu andaki dünyadaki kişisel gelişim yolları. Birçoğu. Zihin programa yolları, programlama yolları, birçok şifa yolları, emin olun ki dünyada istihbaratlar tarafından hazırlanıyor. Her bir tanesi planlı, programlı, ısıtıcı değil, soğutucu. Sizin kalbinizde ve gönlünüzde Allah aşkı uyandırmıyorsa, ona hizmet etmeyle ilgili bir kıvılcım çıkartmıyorsa, o bilginin adı, şekli neyse o bilgi yanlış bir şey. Bu kadar net. Bakın bu net. Kim anlatırsa anlatsın. Anlatılan kalbinde bir titreşim uyandırıyor mu? İçeriden Allah diye böyle bir <gülüyor> yaptırıyor mu? Teslimiyete, imana seni götürüyor mu? Dışarıdaki ne adam istiyorsa başka bir şey anlatsın. Onun için buraya bakacaksın. Sadece dışarıya bakan yanılır. Gördüğün seni kandırır. Ki bundan sonra çok daha kandırılacak. Yani ne hologramlar geliyor. Yani gökyüzünde göreceksiniz. Hazreti İsa'yı da Hazreti Muhammed'i de. Haşa neleri seyrettirecekler size. Buraya bakacaksın. Gördüğüne değil. Gördüğüne inanan önümüzdeki dönemde yanılacak. Onun için ne diyoruz? Tesir okuyun. Sen... Ee, rüyalarda tesir okumalarda nasıl, e, neler hissediyorsun bize bir iki cümleyle bak anlat arkadaşlar. Ee, hocam tesirden daha çok, şimdi ben biraz tembel bir öğrenciydim her şeyden, yani çalışıyordum ama yine de e, sonradan dahil olma kodum vardı diyeyim. E, rüyalarda sonradan dahil oldu. E, onun dışında rüyada şöyle bir şey oldu yine de, siz başlamışsınız eş zamanlı olarak şunu söylemişsiniz, rüyalarda eğitimler başladı. Ben de eğitiliyordum hocam. Ve sonradan dahil oldum. Böyle bir tesir oldu. Ee, Onun dışında... Yani bir, şimdi bir de oradaki bilgilerimiz biraz daha gizli oldu. Ne diyeceğimi şaşırdım şu A an. Ağzından bir şey kaçırır A Şöyle. Oradaki hani gizli derken şu var. Şimdi e, bilgiler seviye seviye. Evet. Şimdi mesela e, bir cilt bazen çok ince bir kreme emiyor ama birazcık kalını ememeyebiliyor. Yani... Biz büyüdükçe, geliştikçe daha incelerini, daha farkındalıklarını, yani hak edişlerimiz artıyor. Yoksa burada da her şeyi konuşuyoruz ama şimdi küçük bir çocuğa ya sen biliyor musun sen bak bundan dolayı dünyaya geldin. Annenle babanın şöyle bir birleşmesi demiyorsun. Ya bu hakikat ama o çocuğun anlayacağı bir zamana getiriyorsun. Bunun gibi yani. Hatta evet. biz bile yani defalarca izliyorum Yani Hocam. Dediyorum ki burayı nasıl kaçırmışım ben. Çünkü o an idrakım açılmamış. Onu o an hak etmiyormuşum. Daha sonrasında ha, diyorum, şimdi zamanıymış. Demek ki şimdi anladım diye e, tekrar şey. tekrar dinlediğimizi evet. farklı şeyleri var. Şimdi onun için korkularınız sizi korumak için varlar. Tamam da o korku seni korurken ilerlemeni de engelliyor öyleyse evet şu ana kadar o korku beni korudu fakat şimdi ben ilerlemek istiyorum o korkunun yerine güveni ve teslimiyeti koyabilirim çünkü bunlar önce arkadaşımız şöyle yapıyordu kendisi için faydalı ve faydasızı seçemiyordu çok çabuk etkileniyordum. Alan, yani alanıma çok fazla saldırı vardı. Ve ben evet. bunu engelleyemiyordum. Şu an evet alanımı koruyorum. Belki de alanımı koruduğum için bu korkunu artık bırakmak istiyorum. Bırakmak niyetindeyim. Yani bu kadar ortaya çıkmasının sebebi. Ve ben bunu oğlumla da okuyorum. Ee, şey eri, Eril dişil eğitimde evet. katılmıştım. Evet. Karanlıkla aydınlığındansa. Benim oğlum şu an mesela korkuları olan bir çocuk. Ee, öfkeli de. Çünkü geçmişindeki bunları henüz çözemediği için... Ee, gelecek sen manevi. Çöz, sen çözemediğin çözemediği evet, ben çözemediğim için. Karşında bu seyrediyor. Evet, bunu da farkındayım yani. Zaten onun her, yani çocuklar muazzam bir şifa kaynağı. Her hareketinden kendimi çözüyorum. Eş de aynı şey, yani eşimle de. Onun sayesinde zaten diyor ki, hatta hanımefendi bahsetti boşanma sürecindeyiz. Ben de bu olaylardan sonra, yani sonrasında bir şey tutturamamıştık. Ben artık boşanacağım falan demiştim yani. O sağ olsun diyor ki, iyi ki boşanmamışsın. <gülüyor> diyorum. Yani şimdi birbirimizi iyileştiriyoruz. Çok şükür. Ben mesela arkadaşlara şunu söylüyorum. Arkadaşlar diyorum. Bu dünyada hepimiz yanılabiliriz. Hepimiz insanız. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ve her birimiz bir öğrenim tatbikatının içindeyiz. Ola ki yani ağızdan bir bilgi çıkar. Aa bak burası böyle. Sen şöyle söylüyorsun ama. Bak burası böyle değil benim karşıma çıkın diyorum eksik ya da yanlış bir şey duyduğunuzda beni uyarın siz eğer beni diyorum uyarmazsanız dışarıya yanlış gidecek olan bilgiden size sorumlu olursunuz beni korumak için bilgiyi kendinizi korumak için hiçbir zaman ilahi adaletten şaşmayın kul yanılabilir bakın bu hepimiz için geçerli Hiçbir zaman her an tam da doğruyu bileceğiz diye bir şey yoktur. Evet bilginin bir mekanizması, bir matematiği vardır. Bilgi doğru olabilir ama insan yanılabilir. Onun için deriz ki dost olanlar, arkadaş olanlar birbirlerini en güzel hançerlerler. Bak sen böyle diyorsun ama bu dediğinin bak mekanizması bu. Bilgiyi birbiriniz üzerine kullanın. Şimdi neredeyse 900 tane bin tane arkadaşım. Onun için birbirinde bir eksik ya da şey gördükleri zaman ilk önce hançer onlar şey yapıyor. Bak diyor. Senin bildiğini öğrendiğin bu ama yaptığın bu. Aa o çok eskiymiş. Apoleti varmış. Önce onu kesit. En acemi gelir. En yukarıdakini keser, indirir. İlahi sistem bu. Bir çocuğu sen nasıl küçümsersin? Çocuktan neler öğrenebilirsin? Çünkü ilahi sistem gelir bir çocuğun ağzından anlatır sana. Senin en böyle beğenmediğin bunu kenara atın. Bak bu şöyledir böyledir dediğinden ilahi kelamı indirir sana. Sen oradaysan duyar alırsın. Yok eğer bir tarafsan bir kanın varsa... Bu kim ki bana bunu öğretecek dersen, Allah'ın sana uzattığı eli tutamamış olur. Bakın ne kadar ince bir yol. Onun için her biriniz burada kanılarınızı bırakarak ilerlemek durumundasınız. O da burayı dinlemek demek. Evet. Şimdi ne anladık ne söyleyebiliriz? Şimdi bugün yaşadığım olanı da anlatayım. Buraya gelmeye niyet ettik, geldik. Bir şeye söyleyebilir misin, yoksa ben gelip söyleyeceğim. E, müziği şu anda arkadaşlarım dinlemeleri için kapattım. E, oğlum doğuştan bir küsbit kapak, art kapağı. E, bugün kontrolü vardı. Evet. Yani bu iki şeyin bir araya gelmesi de büyük bir tevafuk benim için. Ve bu zamana kadar hep şöyle demişti doktorumuz. Hani büyüyebilir, ilerleyebilir. Pandemi sürecinde de ben getirmemiştim. Onu sevinci de var şimdi Bugün bana de ki... Yani bu ilerlemez bundan sonra dedi. Hani böyle kalır. O da hayatını hiçbir şekilde etkilemez onu dedi. Ve ben hep bu korku, endişe, kalbimin önünde böyle bir set, bir e, akan nehrin önünü kapatırsınız da şey yapar ya böyle. Hep öyle hissediyordum. Bugün bu haberi de dedim ki tamam artık bu seti kırıyorum herhalde ben çok, <gülüyor> çok şükür. Çok şükür. Şimdi burada şu önemli. Bu korkuya, bu dosyanın devamına ne ihtiyacı vardı? Korunmak için. Evet. Şu ana kadar. Şimdi şu anda bu korkuya ihtiyacın var mı? Bir daha bak. Şu an yok. Şu an o kadar rahatım ki gerçekten. Bu kadar. Maşallah. Çok şükür. Tabii. Yani çok teşekkür ederim. Yani e, sizi de yolumu kestiştiren arkadaşıma da buradan teşekkür ederim. O da şifacının yolundaydı. Sen yolumdaydı. bak şöyle. Sen sipariş veriyorsun ya. Siparişin hepimizi karşılaştırıyor. Bazılarınız şöyle zannediyorsunuz. Bir şifacı beni iyileştirecek. Hayır. Deriz ki: Şifacının gücü şifalanmak isteyenin niyetinin gücünde saklanır. Senin eğer iyileşme ile ilgili güçlü bir talebin varsa emin ol ki şifacıya vahi bile yedir. Sen talep edersin. O anda elinde bir şey yoktur. Şakır şakır sana aktarır, kendini iyileştirirsin içindeki imanla. Evet. Ama senin şifalanma vaktin gelmemiştir ve niyetin de yoktur. Dünyanın en iyi şifacısıyla bulsan da şifa sana akmaz. Onun için benim de duam şudur. Gerçekten samimi olarak talep eden, şifa isteyen Şifayı hak edenlerle buluştur Allah'ım diyorum. Onun için buluştuklarımla çok şükür güzel alışverişler oluyor. Bu da benim doğam Onun için şifacı hakiki gerçek şifa talebinde bulunanları arar. Kendisi de şifalansın diyor. Her zaman güzel alışveriş vardır. Şifa talebi yok. Ya, soru da bir şifa talebidir. Ama onun ihtiyacı o kadardır. Ama Gerçekten talebiniz varsa bilin ki sistem içerisinde mekanizma güzel işler. Saatimiz kaç oldu bu arada? Ben de evet, bir 10 dakikada geçmişiz galiba. Olsun. Bir şeyimiz daha var. Söyle, gel. gel, gelmek ister misin buraya? Tamam, tamam. Oradan söyle, kabul. Estağfurullah. Karşıma iyiler çıksın ben de bir e, kaydalanayım diye. Ama Nerede tembellik yapıyorsun? Her şeyde hayatımıza her şeyde hayat erteleme yapıyordum. Evet. evet. E, çok aşağıda uzaklıydım. Eskiden asistanım. Sonradan üniversiteden vazgeçtim. Kalmadım. Enge de geçtim. Şu an normal e, çalışıyorum. Biyalık olarak çalışıyorum. Ama işimi bile yapmak için çok zorlanıyorum. Yani sürekli bir soru var. Talebin ne? Nerede başarılı olmak yani istiyorsun? Nerede bu? Ne işin? Araştırma. Araştırınca ne olacak? Yani kendi sorumluluk alamıyoruz. gereken var. Peki bak araştırdık, sorumluluklarını da aldın, sonra ne olacak? Kendini ne yaptığın için iyi hissedeceksin? Bak burada hiç kimse ikna olmadı. Neden? Bak bir saniye. Bir hedef yok. Hedefi olmayanlar tembel olur. Bu kadar basit. Hala yok. Şimdi onun için hedefi olmayanlar tembel olur diyoruz ya. Baktığınız ki isteksizlik geliyor. Sabahleyin kalkamıyorsun, şunu yapayım mı yapamayayım mı bilmem ne bir sürü şimdi kendine bahaneler uyduruyorsun. Bil ki hedef yok. Hedef yok gideceksin otoriteyle erille barışacaksın. Basit çözüm bu. Baba ne demek senin için? Ne demek? Ne? Dost ve arkadaş. Heh. Şimdi bak hala babayı gönderdiğin için hala kızgınlığın ve öfken devam ediyor. Barışmamış. Ya olur mu babamı çok seviyorum diyor. Hayır. Babasını hala bırakamamış sorun var orada. Bak, bu kadar basit, tık tık. mu? E, e, e, yani şey yani bu bıraktın mı o anda meditasyonu yoksa devam ettin mi? Tabii işte o korkuların sebebi arkaya dönüp bakmak. Hala ee, çünkü babayla olan işi tamamlamadığı için, baba gitti diye babayı ve o babayı ondan aldığını düşündüğü, Allah'ı suçladığı için bir hedef yok. Bir gelecek planı yok. Ama tabii ki daha gerisi de var. Onun için gelecek planları yapabilmek için babanızla barışın. İçeride helalleşin.